İdamı hayat etti. İki tane kardeş, biri oğlan, biri kız, bir ben, bir de Degiz'de duruyor. İki kardeşiz kaldık. Üç tane öldü, iki tane öldü. Neler yaptın çocukluğunda? Nasıl geçti Halil amcam çocukluğun. Çocukluğum normal geçti. İyiydi gene. Bek fazla idarımız darıldı canım ya. Tabi eskiden öyleydi. Evet. Şimdi, bo şimdi bolluk. Şimdi iyilik. Şimdi ne var her şey bol. Yaşantımız iyi. Şimdilik iyi. Askerliğini nerede yaptın? Askerliğimi Antakya'da kurs gördük. Oradan dağıtım aldık. Manisa'daydım. Jandarma olarak Karakol'daydım. Kayışlığa Karakolu'nda, Manisa'da. İşte oradan teriz olduk, geldik. Kaç yıl yaptın askerliğini? E Üç ay daha olsa baya üç sene olacaktı. Baya uzun yapmışsın. 33 ay üzerinde terhis olduk. Jandarma olarak mıydın? Jandarmaydım. Evli miydin askere gittiğinde? Hayır pek aradım. He, askerden gelince evlendim. Askerden gelince evlendim. 50 senesinde evlendik 49 ile 50 arasında işte böyle oldu vakit geçti Eskiden çocukluğun döneminde de neler yapılırmış belevinde? geçim kaynakları nelermiş burada Halil amca? Belevinde. Belevinde. Belevinde, işte eskiden yokluğdu insan ya böyle bir şeylik vardı Patzat ne vardı. Fakir çoğudu. Bağcılık mı vardı buralarda yoksa? Bağcılık belki ya. Reşberlik çoğudu. Arpa buğdayı ekiydik. Nohut falan. Ekeydik. İşte böyle vakit geçti. Reşberliğiyle. Ee, kaç yaşındaydın evlendiğinde Hallemcan? Nerede gördün mesela Hatice teyzemi nerede gördün? <gülüyor> Burada aynı Ha. mi? Ha. Evet. <gülüyor> Allah Allah Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Görmedin mi Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. gördük Ha. göstermiyorlardı zaten Birleşeceğe kadar göstermiyorlar. Adet öyleydi. Şimdi gorgola kol geziyorlar. <gülüyor> Böyle oldu. Evlendikten sonra ne işlerle uğraştınız beraber Halimcim? Leşberleyle uğraştık her işte. Öküzlerle. Öküzlerde vardı, de vardı. İşte onları da aramız aldık. Kaç tane çocuğunuz oldu Halimcim? Yedi tane oldu. Altı kız bir olan, hindi oğlan da değildi. Köyde duran var mı? Var, var işte ya. bir de bir tane hindi kız var sevgi. O burada başka hep dağıldılar. Kimse Almanya'da. Pekala, belevinde düğünler mesela nasıl olurdu, eski adetler nelerdi? Eski ağırlığa işte dedi göstermezler diye, şimdi kol kola geziyorlar, birbirini bir enesiye anlaşıyorlar. Sence eskiler mi iyi şimdi mi iyi? Bu. Eskiler mi iyiymiş, yani görmeden evlenmişsin mesela sen. Şimdi e, iyi, şimdi iyi gele canım. Daha iyi şimdi. Görerek, <gülüyor> Gör, görerek iyi. daha iyi. Evveli görmeden, Bek görülmezdi. <gülüyor> Allah. Ha hmm. bir e de yine iyi ki? Canım şimdiki zaman iyi. Bolluk indi. Evet. İyiiz. Hacıya gittiniz mi? Halalle. Hacıya gidemedik kızım nerede? Cep telefonunda. diye. O olanı e, e, Kazandı Sparta'yı, dört sene durdu bir şey alamadı, eli olmadı. Ha şimdi bilen maaşımdan veriyor, idare oluyoruz, neti, neti. Şimdi nasıl geçiyor zamanın, neler yapıyorsun şimdi? Şey, şimdi işte idare oluyoruz, verle maaşla. Artayla falan var mı yaptığımız işleri? Var canım o darlık var tozkla ekip kaldırıyor. Art da bize faydalanıyoruz onlardan. İşte böyle vakit geçiyor. Evlatların geliyorlar değil mi ziyarete? Geliyor geliyor geliyor Allah razı olsun geliyor. Ha? Torun çocuk diyorum çokmuş maşallah bayağı Çok maritim, maritim. çok çok Bayağı ipi olduk e, damatla e, Ondan kere torunla kızla Çoğaldı bayağı 70 kadar olduk Maşallah <gülüyor> Eskiden çok zor şartlar altında büyütülmüş değil mi? Tabi canım tabi tabi tabi Neler tabi Evveli Eveli çok zor zor altında biz yiyecek şey e, e, geçim yaptık zor zor şartlar altında ya e, şimdi ne var maaş da veriyor devlet artık idaraımızı işte böyle vakit geçiriyorduk oh, Allah Allah <gülüyor> çok zordun diye. Ya <gülüyor> e. ya. İşte böyle oldu. Eskilerden bildiğin, eskiler çok güzel maniler söylerlermiş. Var mı bildiğin halil amca? Ne? Mani. Mani? Evet, maniler söylerlermiş ya. Yani bu katırlarla öküzlerle çift sürerken mutlaka söylemişsin de. Allah Allah. <gülüyor> türkü bile vardır evet. ya Halil türkü diye de bir ezberim vardı Ta öğretmen, vekilli öğretmen vardı rahmetlik, Allah rahmet eylesin o da yeni oldu daha 2-3 sene arasında yani <gülüyor> bir ezber yaptı işte bir, onu hiç canım. unutmadım kar yükseklerden uçan kara bulutlar serpiyor göklerden kucak kucak ak olmuş dallara serseler konmuş bütün yollar kaparmış, dereler donmuş Sertliğiyle geldi kara kış, damların üstünde karlar bir karış. Ağaçlar kökünden kopacak gibi kökü bir türlü dinmiyor başlayan tipi. Tamam. Sağ ol Halil amcam ağzına sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. <gülüyor> Anadın öyle konuşuyor, öyle olmayacak. E, telefonu bile, telefonu, ben ana... ben açamıyor. Ben. telefonu bile açamıyor bu. Telefonu bile açamıyor. Karaca halim mi ya. Yalnız para verirsen ne kadar hesap ederim onu. <gülüyor> Paranın hesabını bilir. Paranın yani. hesabını bilirim. Ee, Valla otuz aydın e. nasıl olacaktın bilmiyorum Hatice deyazak. Ee, okutmamışlar güğüsü bu diye. Okutmadılar güğüsü diye. Yesildir öğretmeni. Kaç yaşında vefat etmiş anne baba? Yaşına gitmemişim de. Tek Bak. çocuk musun? Tek çocuk. Hmm. Bak, olmuş ölmüş 6 yaşamış biri ölmüş oğlan. Ben olmuşun? Ee, bir de babam ölmüş. Ben yaşına gitmeden. İşte böyle. Anne böyle? Ha, annem, annem de dört yaşında buldum gitti. Ondan ki, anamın anası büyüttü. Anneanne? Anneannem büyüttü. İlk ve on yaşına kadar orada durdum. Ondan kez Hüva'nın yanına geldim. Orada çalıştım, çalıştım. Çalışırken bunu buldum işte. <gülüyor> Nerede buldun? He? Nerede çalışırken buldum. Tarlada mı? Hayır, tarlada da çalıştım. E tabi benler o su sürdüler. Çiğ de sığırda götürdüler bunlar. Sığırda hepsini Hı. yaptım ben. Hı -hı. Buna geldik gelin, burada çocuklara bastırdı. Sağ olsun görümcelerim vardı, bana çocuklara çok bakardı. Onların çocuk olmadı, kesim de olmadı. İşte güleş beyleri vakit geçirdik, gitti anam. İyi kuydu, büyüttük, bayıttık çocukları. Ne derim, bir cezorunuz oldu, son kaldı ya bile o eve gelin girdim yani anneacığımda gördüğün yere gar örtüydü. Sonra burayı yaptık. İyi olduk şükür olsun. Uranlar kızları çıkardık. Bir cevulana iyi verdik. Bu da Denizli'de bekliyor. Bir iş bulamıyor, video koşturuyor. İş tut meydan istemiyor. Yağtıngıl. Sen çok çalışmışsın ama ben çok çalıştım. Ben tarlaya vardım hiç durmadan çalışırdım. Bu çalışmadım. Sen baktın Halil amcama? Halil <gülüyor> <çalışma>. amca <gülüyor> onun için konuşuyor. Bu benden ya. yedi yaş büyük bak. Yedi yaş büyük ya bu benden iyi maşallah. Hmm. Tabii. E, iyi olmaz mı? Seni hmm. çalıştırmış. Değil mi? E kızım yedi tane çocuğu çıkarmak var. Büyütmek var. İki tane de öldü. İki şey yaşındı. E, Yalıkız büyüttü. Daha ikimiz büyütmüşüz. Hiç senin çocuklardan. İlgilenmeden ilgilenmedim çocuklara hiç bakmadım. Hep beni ilgilendim canım Gözlerine baktı canım. Allah Allah. Bak bakalım evladım. İyi iyi vakit geçirdik. geçirdik kavga duyuş yetmedi fazla Anam babam yok kaçıp gidecek nereye gideyim? Mecburum. Benim bu 35'te öldü. Ölecektik. Onun da 35'te öldü. 40'dan oluyor. 40'dan yaşamış oluyor. Mi doğdu, dedim. Şey, 15 15, kaç yaşta doğdu dedin? 35 Şey o 15liymiş. 15. 15. li 35 ölüyor. ölüyor. 20. Ölüyor. 20 onu. 35 ölüyor. Kaç yaşında olmuş oluyordu öldüğünde? 20. 20 yaşındı ha? Ölüyor. 35, 35 dediler ya. 34 mi 35 mi dediler? O da çok 15li. 15, 15, li. 15 li oluyor. 35 ölüyor. Oldu mu? Yirmi yaşında oluyor senin. Yirmi yaşında olur mu ya? Yirmi yaşında varlardır. O zaman tarihi bir yanlış hatırlıyor. Ben öyle mi? Yirmi yaşım gösteriyor. Tabii öyle oluyor o zaman. Yelmiş geçmiş olur mu? <gülüyor> Ara bir Rum'u ile. Onlar niye ne, ne oh. olacak? Bu bir kararı konuşurlar. Tamam. Ne? Sıra Hatice Değzem'in bir. Hatice Değzem'in De. sırasını alıyor. Benim sıramı aldım. kaşka? Anlat düğünümü. Ben de şey değil, Düğünüm mü? Düğününü anlat neler Zaten mesela. bir düğünüm anam. Düğünde ne e, Bu geçim yok dedi. Geç almayacaksın dedi. Boca Yarım geçiyorlar Hoca baştan cingen tavırında. <gülüyor> <gülüyor> <Başkanı olacak. gülüyor> Yarım geçiyorlar yolladılar. İşte ürün bir bahurda yakın diye. E, i̇yi de verdiler. tam yalgın mı vardı evveli? Bir el arabası vardı. Boca baştan geldiler. Mindirdiler beni. beni. Getirvediler işte bu evve katıları örtü evve katıdılar. Düğünümüz böyle oldu gitti. Netçen bir kaynam vardı, orada da durduları. Hepimiz de bakıyoruz işte. Kayınvalidenin yanında mı durdum Hatice Teyze? Onun evi aşağıdaydı, az durduk ha, kaynamın yanında. Babanın içine gelirdi, durardı burada. Biz de orada durardık, bu evi sonra yaptık galiba. Çocuklar büyüdükten geliyor. Bunu burayı evlendikten sonra yaptık. Hı hı hı. Yürü oğlanım da. Gelindik değil de, üçe üç tek mi? Üçe tek, üçe işte, öyle girdi. Sokarlar buraya. Atamın i̇şte indirildin. Atam indirildin yani arabayla. Geldiğine atam indirildin. Arabayla geldim. Atamın indirildin. Öyle oldu. Altıma bir sandık mı buldular arabanın içine. Üstüne de beni oturttular. Onu da sandık, çuval da buldular. Çuval da kaybadı beni düşürüyor. Allah <gülüyor> Allah. Araba Allah. derken at arabası mı? At iki tane at He? boş oluyor arabaya. Arkasına bir araba takılıyor. Onu sen biliyor musun? gördün mü? Etek <gülüyor> gardım. <gülüyor> Televizyonda da böyle görünüyor. E i̇şte onun onu, annam onu. Arabaları beygirle. İşte böyle geçti anam bizim günümüz olacak ya. Sence şimdi nasıl? Eskiden yoklukmuş ama şimdi çok zorlu. şükür şükür idare oluyor şimdi. Bir yere de gitmiyoruz. İşte bu çocuklardan ekip kaldırıyorlar, bize de veriyorlar. İdaramız iyi. Yabandıknadı gelip gidiyana yol musunuz, misiniz diyorlar. O Evleri soyamayacağız dedik bir fulandan attı mıydı O da o, o da şart e, e, e, o, e, idaramız o kadar yok ya. Evet. Eğer de dar gıt idaroluyoruz işte. Ya idaroluyoruz. Ten ten aileye teşekkür. Teşekkürler. Torna geliyor. Hmm. E, geliyor dede para ver bakalım. <gülüyor> ya <bana> vermez, vermez. <gülüyor> para <gülüyor> vermez birimiz. <gülüyor> vermez yok. <gülüyor> ne madde yani. vereyim ben? Lavazdan de vermeyiz. Şeker çıkar veriyorsun. Güzel gelir veriyoruz. He yiyeceğimiz şeyimiz oluyor canım. Ona aşımız kesimiz, etimiz, yağımız oluyor. Yalnız para ya, ne birine de beğenmiyoruz. Yok ki ne bileyim. Sağlık olsun ya. Sağlık deyzen. olsun. Hacı'ya <gülüyor> gittiniz mi? Hayır, her yerde gidemedik. Gitmedik efendim, gitmedik. Oğlan okutacağız diye. Çıkar, anca çıkardık, bir de ulan okutmaya göre verdik. Is, Isparta'da dört sene... Yani... Şey olanı İyi kal, sus be. Bir de yabandan gelin aldık, Denizler'den. O da hırlı bir el değilmiş, gelin de pişmanız. Sus. Bir celsi çocuğu var, ulandı, o onunla uğraşıyor işte. Ne diyelim? Yanımıza bile gelmiyor başlık diye gelin. Öyle oluyor zaten. Yapacak bir şey yok Hatice'de Yapacak zaten. bir şey yok çocuğum. İyi de konuştum be, kapatalım. Sağ, Hadi. Hadi. Ee, sağ, sağ ol. Ol. Siz de sağ ol. Razı, razı olsun. Siz de sağ olun.